Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende benzerlik konusundaki ÖSYM tarzı testlerden testikin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 90, 50 ve 70 derece verilmiş. 50, 90 ise burası nedir? 40'tır dik üçgende. ABC üçgeniyle DFE üçgeni benzer verilmiş. ABC'deki A açısıyla A açısı 90, DFE'deki D açısı yine burası da 90 olmak zorunda. B açısıyla F açısı eşit olacak. B açısı 50 ise buradaki F açısı da 50 olacak. Dolayısıyla üçüncü açılar da 40 derece olacak. E, benden X deniyor. 70-40 daha kaç? 110. Buraya ne kaldı o zaman? 70 kaldı. E, 70-90 ve X şuradaki dik üçgende. 70 artı X ne olmak zorunda? 90 olmak zorunda. X'i böylelikle kaç buluruz? 21 buluruz. Evet birinci soru Akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi paralellik var. Etemalar orantıyı kullanacağız burada. E, 8 bölü 12 oran var. 8 bölü 12. Hocam 4 bölü 4 artı X ya da 6 bölü 6 artı Y diyebiliriz ama... 8 12 nedir? 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. Hocam 2 bölü 3 oran olacak ya. Yani burası 2A iken burası ne olacak? A. E o zaman 2'ye bir oran varsa burası da 2B ise burası da B olacak. Böyle daha kolay. 2A'daki 4 ise o zaman A'sı 2 yapar. 2B 6 ise B'si de 3 yapar. E benden B'de. Yani 2 artı EC isteniliyor. 3 isteniliyor. O zaman cevap 5 çıkar. Evet ikinci soru Akçay oldu. Geldik üçüncü soruya. 90'lı arama da uçuşuyor. E burada da 90'ın karşısı var. O zaman burada 90'ın karşısı Pisagor'dan bulabiliriz zaten. 3, 4, 5 üçgeni. Dal alfa, beta'ya. Alfa, beta, alfa, beta'ya dalınca şu üçgenle şu üçgenle ne oldu? Benzer oldu. 90'ın karşısı 5 iken. 90'ın karşısı kaç burada? 15. Bak güzel bir oran var. 3 kat var. Hiç 5 bölü 15 falan yazmaya gerek yok. E, şeklin çevresi isteniyor. Alfa'nın karşısı 3 3 üç kat olduğundan alfa'nın karşısı 9'dur. Beta'nın karşısı 4 3 katından. Burası da 12 mi yapar? Evet. Ya da direkt benzerlik oranı 3 kat ya. Çevreler oranı da 3 kat deyip oradan da yapabilirdin tabii ki. Neyse 9, 12, 15'in çevresi isteniyor bizden. Yok şeklin çevresi isteniliyor bizden. Arkadaşlar şeklin çevresinde ne var? Şöyle 9, 12, 5, 4, 12 var. Yazalım. 9, 12, 5, 4 ve 12 var. O zaman burada 9, 9, 18, 12 daha 30. 40 kim yapıyor topladığımız zaman? Evet. Cevap balık kesiri yaptı 3. soruda. Geldik 4'e. Şu üçgende ne var? Bir açıortaylık var. Koldaki oran 4 bölü 8. Yani 1 bölü 2 oran var. O zaman burası A ise burası nedir? 2A'dır. E hocam şurada da bir tema orantı var. E, sivrilen yer burası. 2A'nın buna oranı. 2A'nın tamamına oranı. 3A'yı oranı. X bölü 6'ya eşittir. E bunlar gitti sadeleşti. 2 katıysa 2 katı x de buradan 4 yapar. Ya da 3X eşittir 12'den X'i de 4 buluruz. İçler dışlardan. Evet dördüncü soru Ceyhan oldu. Geldik 5 soruya. Şimdi BF'yi 6 vermiş. Burası 18 vermiş. E Bunlar birbirine paralel ya. 6 bölü 18 ya da 18 bölü 6. 18 bölü 6 nedir arkadaşlar? 3 bölü 1'dir. E hocam burada şu paralellikte koldan kola geçiş 3'e 1 ise burada da 3'e 1'dir. Yani burası 3K ise burası K mıdır? Evet. E şurada da ne var arkadaşlar? Şöyle bir kelebek var. X deniliyorsa bu şurada kelebeğe bakacağız. E hocam kelebekteki oran 1'e 3 o zaman x ise burasında 3x olması lazım. 3x eşittir 24. 18 6 daha. x de buradan kaç çıkıyor o zaman? 8 çıkıyor. O zaman 5. soru akçay oldu. Geldik 6'ya. Paralellik verilmiş. Şimdi bize bir soru sorulmuşsa özel durumlar yoksa açı ortakken, ortay dik üçgen gibi bir durum yoksa. Nereden çıkar? Soru benzerlikten çıkar. Benzerlikte de açıların paralellik temel orantı kelebek falan filan yoksa açılara dal. E, açıya dalayım hocam z'den dolayı. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. Başka açı eşitliği yok. Tek bir açı eşitliği varsa kenar açı kenar var mı diye bakılır. Evet şu üçgende alfanın kolları 4'e 8. Öbür üçgende de 8'e 16. E hocam bu iki üçgen benzer mi diye nasıl yapıyoruz? Şunu oranlıyoruz. Oranladığında her ikisindeki oran 1 bölü 2 ise bu iki üçgen kenar açı kenardan nedir? Benzerdir. E, kenar açı kenardan benzer ise benzerlik oranı da 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranında eşittir. Yani 6 bölü x'e eşittir. Dolayısıyla x'de böylelikle 6 kere 2 12 çıkar. Yani 6. soru denizli oldu. Geldik 7'ye. A ikiz kenar var. Hemen insan o an ne yapar? Hop tabanına ait yüksekliği çizer. Tabanına ait yüksekliği çizince 4 4 mü yaptı burası? Evet e sonra buradan yükseklik çizdim burası da yükseklik e aynı doğruya dik olduğu için bunlar birbirine paralel ya da yöndeş açıdan dolayı e hocam şuradaki paralellikten artık koldan kola geçiş yani 4 bölü 6 değil mi eşittir 6 bölü x yani şunu yapma kardeşim 4 bölü tamamı 6 bölü 6 artı x yapma koldan kola geçişte bunu yap 4 bölü 6 ne eşit 6 bölü x eşit e buradan 4 x eşittir 36'dan x'i böyle de böylelikle 9 olarak buluruz evet Yedinci soru denizli oldu. Geldik 8'e. E, birer açıları eşit verilmiş. Şuraya bir alfa alfa dersem. Alfa 90 burası betaysa. E, alfa 90 büyük üçgende de burası beta değil midir? Evet. Yani şu üçgen ile büyük üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Hadi benzerliğe başlayalım. Alfanın karşısı 1 bölü. Alfanın karşısı y diyelim şuraya. Eşittir. Hocam burada beta'nın karşısı var. Y bölü. Beta'nın karşısı büyükte de kaç? 9. Y kare 9'dan Y'yi de 3 buluruz. Y 3 eğer hocam Pisagor bağıntısı X kare eşittir. 1'in karesi artı 3'ün karesinden 10 çıkar. X kare 10 ise X de böylelikle kök 10 çıkar. Yani 8. soru Edremit oldu. Geldik 9'a. Hmm, paralellik var ama ne temel orantı ne bir şey var. Arkadaşlar bir şeyleri kullanmam lazım. Şurada bununla bu paralel. Hocam şu oranlamayı kullanmam lazım. O zaman bu oranlamayı düşüneceğim. E hocam şunda şu paralel bir şey. o zaman bunlara paralel çizeceğim. Hop şuradan paralel çizersem. Bak şurada ne çıktı? Bir temel orantı çıktı. Hatta güzel bir temel orantı çıktı. Hocam ort taban. Şunlar birbirine eşitse. Bunlar da birbirine paralelse. X ise burası nedir? 2X. E büyükte de eşitlik var. Büyükte de ort taban var. 2X ise buranın 4X olması lazım değil mi? 4X eşittir 12 ise. X'i de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Yani benzerlikten temel orantıdan da yapılır da. Ort tabanı biliyorsak ort tabanın özel bir hali diyebiliriz. Yani, pardon. Benzerliğin özel bir halde ortadaban diyebiliriz arkadaşlar. Ortadabanı da bilmekte fayda var. Dokuzuncu soru Balıkesir. Geldik ona. Evet şurada hocam 1 ve x tamam tema orantı. Ama burada bak sayılar beni yönlendiriyor. Bunlar da paralel 6 8 var. E 6'nın 8 oranı nedir? 3 bölü 4 hocam. Yani burası 3k iken şu bölü tamamı. 4k olacak tamamı. Buraya ne kaldı? K kaldı. E şimdi benden ne isteniyor? X. E x'e şu üçgende bakabilirim. Artık oranlama da var elimizde. Hadi bakalım oranlamayı da kullanacak şekilde tem orantıyı yapalım. Hocam şu bölü tamamı. Yani k bölü 4k eşittir. 1 bölü x değil midir? Evet. İşler dışlardan k'lar gidince 4 ile 1'in çarplı 4 çıkar. Yani onun soru böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik 11 soru. D ile BC birbirine paralel verilmiş. Şuradan bir şey çizelim hocam diyenleriniz olur. Oradan da çıkar ama çizmeden de sonuca ulaşabiliriz. Çünkü niye bak şurada da bir paralellik var. E hocam şuradaki paralellikten bu 6 verilmiş ya 6 işin içinde. Ben şu 6'dan dolayı şurası 6 ise burası da bunlar eşit olduğundan dolayı 12 değil midir orta tabandan? Evet. E şimdi x işin içine nerede giriyor? x büyük üçgende için işin içine giriyor. Yani şurada bir temel orantı var. Yani 2 bölü 3 oran var. Bu x artı 6 bölü 12 eşit değil midir? Evet x artı 6 bölü 12 eşittir. Sadeleştir 4. 4 kere 2 8 eşittir x artı 6'dan x'i böylelikle 2 olarak buluruz. Tabi sen buradan paralel çizip de yine sonuca ulaşabilirsin. 11. soru akçay oldu geldik 12'ye. Yukarıdaki verilen birim kare birim kare düzleminde bir ABC üçgeni verilmiştir. ABC üçgeni. KL, K ve L noktaları aşağıda verilen noktalardan hangisi birleştirilirse ABC üçgeninde benzer bir üçgen elde edilir? Evet KL'ye Arkadaşlar şimdi nasıl yapacağız? KL uzunluğuna dikkat et. Şu uzunluk kaç 1 2 3ört bu uzunluk 4 Bu uzunluk kaç hocam kök 2 2 kök ki kök iki, kök ki Burası da kök kö kök, kök ki Burası da 2 kök ki ikizkenar üçgen olacak Hatta bu ikizkenarı üçgen nasıl hocam 2 kök ki 2 kök ki ya bu da 4 kök 2 kat değil mi Yani bur ikizkenar dik üçgen olacak O zaman ben ikizkenar dik üçgen arayacağım E hocam ikizkenar dik üçgen nasıl olacak deneyeceksin hocam şöyle mi olacak bu ikizkenar dik üçgen olamaz. İşte dik tabanı keş parçaya bölmemiş. Hocam şu x kenar dik üçgen olamaz. Çünkü buradaki dik de tabanı keş parçaya bölmemiş. Tamam şu x kenar dik üçgen. Bak x kenar olabilir ama dik üçgen mi? Şuna dikkat edelim. Arkadaşlar şurası kaç birim? Şöyle 3 birim. Burası da 3 birim. Burası da 3 birim. Aa muhteşem üçlü sağlandı burada. Tamam o zaman bu x kenar dik üçgen arkadaşlar. Evet bu, o zaman ikizkenar dik üçgen. Bu da ikizkenar dik üçgen. O zaman benzer olur üçgen bu. Nerede oluyor? C'de oluyor arkadaşlar. Cevap bu. Diğeri de çizsen hocam bunu da çizsek şu da üçgen oluyor ama sadece ikizkenar üçgen oluyor arkadaşlar. İkizkenar dik üçgeni arayacağım ben. O da hangisinde oldu? Burada muhteşem üçlü de sağlandığı için 90 oldu. Bu da bir ikizkenar üçgen oldu arkadaşlar. Çünkü niye? Tekrar söyleyelim. Şu C'den şuraya çizdiğim dik tabanı keş parçaya böldü ya. Bir de muhteşem üçlü oluştu. Tavanı 2 parçaya böldüğünden ikinci kenar Muhteşem 3'den dolayı da burada açı 90 derece oluştu. Ben de bunu arıyorum zaten. Dolayısıyla cevap Edremit oldu. Yani sd oldu arkadaşlar. Evet gençler böylelikle test 2'yi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.